Merhaba Teknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Türkcell'in yepyeni telefonu T80'i inceliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek lazım, telefon ZT Blade V8'in birebir aynısı sadece Turkcell üzerine logo bastırıyor. Arada ufak tefek farklar da var, mesela V8'in 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip bir modeli de var. Turkcell'inki maalesef bundan bir tık daha düşük. Şimdi telefonumuzun en dikkat çeken tarafıyla yani kamerasıyla başlayalım. 13 megapiksellik ana kameramıza arka tarafı bulanıklaştırabilmek adına bir tane 2 megapiksellik kamera eşlik ediyor yani çift kameramız var. LED Flash desteği sunan bu kamera amiral gemileri kadar olmasa da bokeh efektini yani arka tarafı ulanıklaştırma olayını fena sayılmayacak bir seviyede yapabiliyor. Aynı zamanda 1080p video kaydı da yapabilen kameramızın çok karışık olmamakla birlikte birçok seçeneğe yer verdiği bir menüsü var. Ha bütün ayarları ben kendim yapacağım kamerada diyorsanız da manual modda mevcut. Ön kameraya baktığımız zaman yine 13 megapiksel değerini ve 1080p video kaydını görüyoruz. Selfie sevenler için de bizce ön kamerası iyi olmuş düşük ışıkta da fena performanslar vermiyor. Ha çok karanlık bir ortama geçerseniz de ön kameraya flash eklemişler bence önemli bir detay. Selfie'lerinizi karanlıkta da fena olmayacak bir şekilde çekebiliyorsunuz bu flash sayesinde. Yani kamera performansı bir operatör telefonuna göre sizleri tatmin edebilecek bir seviyede diyebiliriz. Arkadaşlar şu anda sesimi Turkcell T80'in mikrofonundan dinliyorsunuz aynı zamanda ön kanalısıyla kayıt yapmaktayım. Telefonumuzun dilerseniz kutu içeriğiyle devam edelim. Kutunun içinden kulaklık, USB kablomuz, adaptörümüz ve telefonun kendisi çıkıyor. Ayrıca bir adet ekran koyucu film çıkması da ekstra bir güzellik katmış kutumuza. Ancak kutu içinden çıkan kulaklık hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Çok fazla müzik dinliyorsanız sizi tatmin etmeyecek bir kulaklık. İllaki yanına harici bir kulaklık almanız gerekebilir. Şimdi biraz da telefonun tasarımıyla devam edelim. 5.2 inçlik Full HD 25 bir ekranı bulunan T80, Dragon Trail ile ekranını çizilme ve darbelerden koruyor. Ayrıca arka taraftaki metal de telefonun düşmelerden, darbelerden koruyacak unsurlardan bir tanesi. Telefonumuzun %70'lik ekran gövde oranının biraz fazla ve kalın kaldığını söyleyebiliriz. Çerçeveler ciddi anlamda kalın arkadaşlar. Günümüze pek fazla yakışmıyor diyebiliriz. Ön taraftaki ana ekran düğmemizin aynı zamanda parmak izi okuduğunu da belirtelim. Tepki süresi böyle en iyi dediğimiz parmak izi okuyuculardan bir tip daha geride ancak siz günlük kullanımda tabii ki de üzmeyecektir. Sadece gri ve altın sarısı renk seçenekleri bulunan telefonumuzun 7.7 mm kalınlığı, 14.8 cm uzunluğu ve 7.1 cm genişliği bulunuyor. Ayrıca toplam ağırlığımız 141 gram. Telefonda Android'in 7.1 sürümü yer alıyor arkadaşlar. Oldukça sade ve stock arayüze yakın bir arayüz bulunuyor T80'de. Dahili depolama alanımız maalesef 16 GB ve de bunun yaklaşık 7 GB'ı kalıyor. Tabi bu 7 GB'ın sebeplerinden bir tanesi de telefonun içinde Turkcell'in birçok kullanıp kullanmayacağınız belli olmadığı uygulaması yer alıyor. Bunu da söyleyelim. Hal böyle olunca da bir micro SD kart almak zorunlu hale geliyor. Burada da şunu belirtelim. 128 GB'e kadar micro SD kartı takabiliyorsunuz. Ve şimdi biraz da teknik detaylara bakalım. Öncelikle telefonumuz tabii ki de üst düzey bir performans telefonu değil. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılıyor. Grafik işlemin birimi de adreno 505. 2 GB RAM var telefonumuzda. Dahili depolama 16 GB demiştik. ZTE Blade V8'in bir de 3 GB RAM ve 32 GB depolama sahip olan modeli var. Keşke Turkcell getirirken o modeli baz alsaymış diyebiliriz. Özelliklerine genel olarak baktığımız zaman amiral gemisi sınıfına koyamıyoruz telefonu. O yüzden tabii ki de üst düzey performans bekleyen oyunlarda da biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani böyle bir telefon alacaksanız tabii ki de ilk amacın oyun olmaması gerekiyor. Ancak günlük kullanımda sosyal medyada, internette dolaşmada falan filan sizi üzmeyecek bir telefon. Şimdi oyun falan dedik tabii ki de bunu bir test edelim arkadaşlar. 10 dakika boyunca bir oynayalım. Bu sırada ben de sizlere pilden bahsedeyim. Akıllı telefonların en önemli noktalarından birisi tabii ki de pildir. 2730 mAh'lik bir pille birlikte gelen telefonumuzun hızlı şarj desteği bulunmuyor. Bir günü normal kullanımlarda rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Pilin %0 şarjdan %100'e ulaşması da bizim testlerimizde ortalama 2 saat 10 dakika civarında sürdü. Ancak tabii ki de bu seviyedeki bir pilden çok büyük bir performans beklemek lazım. Gün içinde telefonu hiç elinizden düşünmüyorsanız piliniz de ona göre daha hızlı bir şekilde tükenecektir ve günün sonunu göremeyebilirsiniz. Son sözlerimde geldiğimiz zaman telefonun en olumsuz yönlerinden birisini yani fiyatını söyleyelim. Türkcell bu telefonu peşin olarak 1300 TL'ye satıyor. Tamam telefon giriş seviyesi için fena sayılmaz. Hatta iyi diyebileceğimiz bir kamerası da var. Ancak maalesef fiyatı birazcık makaslanması lazım. Neden kırtmak lazım dersek de şunu söyleyebiliriz. Telefonumuz teknik bakımdan çok ileri seviyede değil. Aynı zamanda operatör telefonlarına her zaman bir ön yargı vardır. Sizlerden gelen geri bildirimlerde de operatör telefonlarının bir süre sonra çok fazla şiştiğini, çok kastığını, çalışmaz hale geldiğini biliyoruz. Arkadaşlar. O yüzden de tabii ki de daha düşük bir fiyat seviyesiyle Turkcell çok daha iyi bir sonuç elde edebilirdi diyelim. Arkadaşlar son olarak şuraya bir anket ekledik. Yeni bir telefon alacaksınız diyelim. Bu operatör telefonu olur muydu olmaz mıydı? Yani güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Bunu merak ediyoruz. E videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz diyelim. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen orta ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.